Bugün 13 Ocak 2022 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Ay sabah 6:08'de İkizler Burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün zihinsel enerjimiz güçlenirken, bilgi paylaşımı eğitim ve yakın çevre ilişkilerinde faaliyetlerimiz artabilir. Bugün değişken ve sosyal enerjilerle birçok farklı konuyla ilgilenebilir, hareketli bir gün geçirebiliriz. Öğle saatlerinde Ay, Balık Burcundaki Jüpiterle dik açı yapacak. Eğitim, iletişim, kültürel ve sosyal alanlardaki beklentilerimiz güçlenebilir. Daha iyimser ve pozitif hissedebilir, çevremize karşı cömert ve sıcakkanlı olabiliriz. Keyifli ve huzurlu hissedebileceğimiz öğle saatlerinde özel ve sosyal ilişkilerde fırsatlarla karşılaşabiliriz. Duygusal beklentilerimiz güçlenirken, Abartılı davranışlarda bulunmamız da mümkün. Kendi düşünce ve inançlarımızda fanatik eğilimler gözlenebilir. Durumlara gereğinden fazla tepki verme, olayları büyütme eğilimine karşı dikkatli olmalıyız. Fazla dürtüsel davranmak, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarımızda aşırıya kaçmak zarar verebilir. Dengeli olmaya özen gösterelim. Gece saatlerinde ay, kova burcundaki merkürle üçgen görünüm yapacak zihnimizin çok hareketli olacağı gece saatlerinde geleceğe dair vizyonlar oluşturabilir ilginç ve orijinal fikirler üretebiliriz sinir sistemimizde hassas olabilir uyku dengesizlikleri yaşayabiliriz Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun